Merhabalar 28 Ağustos 2019 Çarşamba gününün astrolojik etkilerini paylaşmak için bu videoyu hazırlıyorum arkadaşlar. Evet merhabalar. Öncelikle haftalık burç yorumlarında haftanın gün gün detaylarından bahsetmiştim ve bunun yanı sıra bu hafta içerisinde gerçekleşecek olan yeni ayın aslında etkilerini sizlerle paylaşmıştım. Başak Burcu'nda bir yeni ay bizleri bekliyor. Buna ilişkin ayrıca bir video hazırladım. Burçlara etkilerini de paylaştım. Bu yeni ay ile beraber özellikle hayatımızdaki maddi konuların gündeme geleceği ve maddi alanlarda birçoğumuzun haritasının destekleneceğini belirtmiştim ve oldukça şanslı, oldukça kritik, oldukça önemli ve yeni başlangıçları tetikleyen bir yeni ay olacağından bahsetmiştim. Aslında yeni ay döngüsüne girdik sayılar arkadaşlar. Yavaş yavaş yeni ayın tesiri altındayız. Ve hayatımızda özellikle haritamızda Başak Burcu'nun temsil etmiş olduğu ev ve alanlarda yenilikler yavaş yavaş baş göstermeye başlamış olmalı. Evet çarşamba günü peki astrolojik olarak ne gibi etkiler var ve çarşamba gününün etkileri bize ne gibi kazanımlar veya zorluklar çıkaracak? Öncelikle çarşamba günü günün ilk saatlerinde ayın yengeç burcu transitini tamamlayıp aslan burcu transitine başladığını görüyoruz. Bununla beraber demek ki artık ev, aile, yuva kavramları biraz daha geri planda kalacak. Özellikle evle ilgili sorunlar, ebeveynler, anne baba problemleri, ailevi meseleler gibi konular artık kenara bırakılacak ve Ay aslan burcundayken daha çok kendimize yatırım yapmaya başlayacağız. Kişisel bakımımızı e, özellikle burada önemseyebiliriz. E, cilt bakımı yaptırmak, saç bakımı yaptırmak, saçımızı boyatmak gibi aktiviteler ay aslan için oldukça uygundur. Özellikle saçla ilgili yapılan faaliyetler açısından ay aslan günlerini tercih edebilirsiniz. Bunun yanı sıra sanatsal faaliyetler özellikle sahne sanatları ile ilgili faaliyetler yine ay aslan burcundayken yapılabilecek aktivitelerden birisidir. Bu dönemde özellikle biraz daha bireysel takılmak, kendi hedeflerimizi ve kendi isteklerimizi ön plana çıkarmak oldukça uygun olacaktır. Hafta ortasında başlayan bu etki hafta sonuna kadar süre gelecektir arkadaşlar. Dolayısıyla artık o ay, ay yengeçin başkaları ne der ve başkaları ne düşünür ve ben başkaları için ne yapmalıyım etkisinden çıkarak kendim için ne yapmalıyım ve ben ne istiyorum düşüncesiyle hareket etmemiz daha doğru olacaktır. Ve özellikle kişisel bakımlar, yürüyüşler sanatsal faaliyetler bireysel olarak haz aldığımız mutlu olduğumuz aktiviteleri gerçekleştirmek adına özellikle çarşamba gününden itibaren destekleniyor olacağız. Biliyorsunuz Aslan Burcu astrolojide 5. evle leylentidir ve 5. ev çocuksu taraflarımız ve hayattan keyif aldığımız noktalardır. Dolayısıyla bizi daha iyi hissettirecek her ne varsa bunlar dediğim gibi sanatsal bir aktivite olabilir, üretmek olabilir, bir yemek pişirmek olabilir, bir saç yapmak e boyamak olabilir. Artık konu her neyse bizi mutlu eden şeyin ne olduğunu en iyi biz biliriz. Bunları gerçekleştirip biraz artık kendimizi şımartmak zorundayız. Biraz ee, tabiri caizse egomuzu da beslemek zorundayız. Çünkü ay yengeç etkisi bizi biraz yormuş olabilir arkadaşlar. Özellikle geçtiğimiz hafta ee, paylaşmış olduğum günlük yorumlarda ee, özellikle cuma, cumartesi ve pazar günleri biraz zorlayıcı günlerdi. Her ne kadar haftanın ilk günleri oldukça destekleyici olsa da dolayısıyla o kasvetli havaya dağıtmak adına. Biraz da e, vur patlasın, çal oynasın. Biraz da ben de istiyorsam o olsun. E, düşüncesiyle hareket etmemiz gerekmekte. Sabah saatlerinde ay ilk açısını boğa burcundaki retro gerçekleştirecek. Bu uranüs retrosunun ayla yapmış olduğu sert açı biraz ani gelişen durumlara sebebiyet verebilir. Özellikle sabit burçlarda gerçekleşen bu etkileşimle beraber kalıcı olarak görmüş olduğumuz, istikrarlı olarak gittiğini düşündüğümüz bazı konuların veya değerlerin sarsılabileceği ve aslında gerilebileceği gibi e, konular gündeme gelecektir arkadaşlar özellikle duygusal alanlarda ani iniş çıkışlar yaşayabiliriz ve e, Bilhassa e, sorumluluklar noktasında başkalarıyla paylaşmış olduğumuz sorumluluklar başkaları için yapmış olduğumuz fedakarlıklar ve gitmek istediğimiz yön, gitmek istediğimiz nokta kendi hayallerimiz arasındaki çelişkiler ve gerginlikler ve sorumlulukları ve fedakarlıkların altında e, yaşamış olduğumuz e, ezilme veya zorlanma artık konu her neyse e, başkalarını düşünmeden kendi hayallerimize gitmeye çalışırken aslında yaşayacağımız zorluklardır bir yandan bu durum çünkü e, sabit olarak gördüğümüz, istikrar vaat ettiğini düşündüğümüz konuların aslında çok da öyle olmadığını ve yanlış yaptığımızı fark edeceğimiz ani duygusal değişmeler yaşayabiliriz. Özellikle sabah saatlerinde dikkatli olmakta fayda var. Gökyüzünde e, çok ciddi bir şekilde e, Aslan ve Başak e, Burcu'nda, Gezeyen yılması var dolayısıyla neyden keyif alıyorum ve neye hizmet etmeliyim hayatımı nasıl organize etmeliyim arasında sürekli olarak düşüncelere kapılacağımızda aslında bir süreç içerisindeyiz bir döngü içerisindeyiz ve bu 30 Ağustos'ta gerçekleşecek yeni aydan sonra gökyüzünde artık Başak Burcu zamanı başlayacak ve artık organize olmak adına günlük mücadeleler adına neler gerçekleştirebiliriz bunlara kanalize olacağız daha ziyade. Her ne kadar ay ile Uranüs arasında sert ve etkileşim meydana gelse de özellikle öğle saatlerinden itibaren Mars ile Uranüs arasında çok güzel bir açı gerçekleşecek arkadaşlar. Mars e, 6 derece başak burcunda Uranüs ise biliyorsunuz 6 derece boğa burcunda dolayısıyla toprak burçlarının artık e, Egemenliği başlıyor. Dediğim gibi özellikle yeni ayda çok ciddi bir toprak e, üçgeni, büyük üçgeni gerçekleşecek ve maddi olarak hayatımızda iyicil etkiler gerçekleşecek demiştim. Aslında dedim ya yeni ay döngüsüne girmeye başladık diye maddi olarak e, bazı şeyleri artık daha netleştiriyoruz. Ayaklarımız biraz daha yere basıyor arkadaşlar. Ve burada Uranüsün özellikle Mars'la etkileşimi ani gelişen. Maddi fırsatlar ve olanaklara ve desteklere aslında sebebiyet veriyor diyebilirim. Her ne kadar duygularımız karışık olsa da dengesiz olsa da aslında artık kendimizi ifade etmek konusunda belki sıra dışı, belki özgürlükçü, belki isyanla karışık bir tutum olabilir. Ama artık kendimizi sağlam zeminlerde hissediyoruz ve sağlam adımlarla ilerliyoruz. Kendimizi ifade edebilmemiz her zamankinden daha kolay olacaktır. Biliyorsunuz Uranüs e, bağımsızlığın, özgürlüğün ve fikirlerden aslında muaf olmanın ve kolektifin gezegenidir e, Dolayısıyla devrimler, isyanlar, özgürlük naraları daha çok Uranüs'ün ve Kova Burcu'nun e, aslında aktivasyonuyla gerçekleşir. Ve sorgulama da aslında bununla beraber başlar yani geleneği ve alışılagelmişi sorgulamak aslında Uranüs'ün işidir. Mars'ta doğrudan isteyen ve elde eden bir yapıdadır. Genellikle istediğini ne şekilde olursa olsun almaya gayret gösterir. Burada zaman zaman kırar döker belki zor zorbalığa bile dayanabilir. Ama Mars Uranüs etkileşimi artık içimizdeki o özgürlük ihtiyacının açığa çıkmasıyla beraber kendi isteklerimiz ve gelenekler, kalıplar, yargılardan e, bağımsızlaşma ile ilgili çok ciddi bir arzu uyandıracaktır içimizde. Neyi istiyorsak, neyi arzuluyorsak, neye gerçekten tutkuyla bağlıysak bunlarla ilgili özellikle çok ciddi bir motivasyona ve koşullar her ne olursa olsun bununla savaşmaya hazırız demektir. Özellikle bu etkileşimle beraber çarşamba gününden itibaren ki cuma gününe kadar etkili olacaktır. Artık rutinlerden, artık geleneklerden, artık basma kalıp düşüncelerden yeterince sıkıldığımızı ve bunlardan sıkıcılıktan kurtulmak ve yeni şeyler, yeni arayışlar ve gerçekten doğru olduğuna inandığımız değerler üretmek adına çok ciddi adımlar atacağımızı gösteriyor. Sezgilerimiz ve içgüdülerimiz bizi yanıltmayacaktır. O anda arzuladığımız ve istediğimiz şeyler her neyse ona gitmekte hiçbir sakınca görmeyeceğimiz ve etraf ne der, el alem ne der tabusundan aslında kendimizi uzaklaştıracağımızı göstermekte. Oldukça kendimizi cesur hissedeceğimiz, özellikle haritamızdaki dediğim gibi başak ve boğa alanlarında özgürleşme hissedeceğimiz ve burada fikirlerimizi söylemekten, orijinal sıradaşı fikirler üretmekten ve çevremizdeki insanlar ne der, ne düşünür diye e, aslında e, düşünmeden e, kendi inandığımız doğruların peşinden gitmeyi e, temsil etmekte ve bu etki aslında bu özgürlük etkileri özellikle hafta sonuna kadar bizleri e, cesaretlendirecek ve motive edecektir e, onun yanı sıra Mars biliyorsunuz sportif aktiviteler e, ve her türlü ateşli silahla da ilgili bir burçtur bu nedenle fazlasıyla cesur hissedip fazlasıyla enerjik olabiliriz Spora başlayabiliriz, sportu faaliyetlere katılabiliriz ee, ve enerji patlamaları yaşayabiliriz zaman zaman. E, Tabi bunların agresif etkileri de olabilir. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Özellikle heyecanımızın, motivasyonumuzun ve cesaretimizin pik yaptığı bir e, hafta sonuna doğru yaklaşıyoruz demektir. Çarşamba gününden itibaren hafta sonuna bomba gibi bir giriş yapacağız arkadaşlar. Özellikle Mars Uranüs etkileşimi e, bizleri cesaretlendirecek, yüreklendirecek ve motive edecektir. Bu nedenle ani sürprizlere, ani başlangıçlara ve ne istiyorsak, ne düşünüyorsak onu hiç kimse der diye düşünmeden ifade etmeye hazır olun derim. Evet, Mars-Uranüs etkileşim de bu şekildeydi. Bugün başlayacak, bugün öyle saatlerinde tam açığı gerçekleştirecek ve daha sonrasında bizi yeni aya kadar özgürleştirecek bir etkileşimde arkadaşlar. Akşam saatlerine doğru. Ay ile Uranüs arasında çok güzel bir açı var. Bu açı özellikle öyle saatlerinde gerçekleşen Mars Uranüs'ün verdiği cesaretten sonra maneviyatımızı arttıracağımız, gönlümüzü genişleteceğimiz, hoşgörüyle yaklaşacağımız, her şeye pozitif bakacağımız ve gerçekten şansın yanımızda olduğu bir ee, kapanış yaşatacak bize çarşamba gününün kapanışı bu şekilde olacak her ne kadar çarşamba gününün başlangıcı biraz sert olsa da artık akşam saatlerinden itibaren e, gelen cesaretle beraber günü çok güzel bir şekilde kapatıyoruz ruhumuz vicdanımız rahat herkese karşı derin bir hoşgörüyle maneviyatımızı yükseltmiş durumda özellikle arkadaşlarımızla beraber derin paylaşımlar içerisinde bulunabileceğimiz ve hayallerimize yaklaşmak noktasında her zamankinden daha iyimser ve pozitif bir bakış açısı geliştireceğimiz bir çarşamba günü kapanışı deneyimleyeceğiz arkadaşlar aslında iki ruhlu bir gün diyebiliriz biraz sert başlıyor ancak devamında güzel bir Kapanış sergiliyor çarşamba günü oldukça cesur hissedeceğimiz özgürleşeceğimiz değer yargılarını tabularını dogmaları sorgulayacağımız bir gün olacaktır haritalarınızdaki boğa ve başak alanlarına ekstra önem verin buralarla alakalı konularda ciddi özgürleşmeler yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, oldukça güzel bir gün bizi bekliyor her birinize mutlu keyifli huzurlu bir gün diliyorum ee, kanalıma abone değilseniz abone olursanız videoyu beğendiyseniz beğeni tıklar ve aşağıda yeni video fikirlerini paylaşırsanız çok sevinirim bu arada danışmanlık almak isteyen arkadaşlar evrenselkadimbilgiyatçiyi adresine e-posta gönderebilirler. Instagram'dan da beni opikusastronoji hesabıyla takip edebilirsiniz. Her birinize güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.